Merhaba sevgili webtekno takipçileri bu videomuzda sizlerle birlikte çektikleri videolar yüzünden hapishaneye düşen veya gözaltına alınan youtuberlara bakacağız Hazırdığımız listenin ilk sırasında ülkemizde yayın yapan kafalar kanalı var. Şimdi bu dostlarımızın olayı şu arkadaşlar. Türkiye'de kullanılması yasak olan bir sistemin reklamını alıyorlar. Ve bu reklam sonucunda polis tarafından gözaltına alıyorlar ve ifadelerine başvuruluyor. Olayı da anlatayım ben size. Kanalın karakterlerinden bir tanesi diyor ki Çok büyük, iddialı, çok sağlam bir kupon yaptım. Ve bu kupondan tam 120.000 TL kazanacağım. Sonra arkadaşına dönüyor diyor ki Lan gelin bu parayı Kıbrıs'ta yiyelim mi? Sıkıntı şöyle arkadaşlar. Bu video yayınlandığı zaman da 5 milyon oranında izleniyor ciddi bir rakam youtube açısından artı ekip attığı tweetlerde ve sosyal medya paylaşımlarında da aynı web sitesinin linkini koymayı ihmal etmiyor Nereden bilecekler ki polis gelecek onları alacak sonuç olarak da polis geliyor ve kanalın 3 tane ana karakterini ifade vermek üzere gözaltına alıyor aynı dönemde biz de kişisel bağlantılarımızla kendilerine whatsapp üzerinden ulaşmıştık bize o dönem söylediklerini de size aktarmamız gerekiyor aslında olay büyütüldüğü gibi bir şey değilmiş gibi duruyor ama sonuçta gözaltına alındılar ikinci arkadaşımız bir şakacı değil kanalının adı Matthew Corby. Olayı size hemen anlatayım arkadaşlar. Matthew bir gün evinde otururken arkadaşı arıyor. Diyor ki: "Met, gel lan evde parti var." E tabii Met bu fırsatı kaçırır mı? Atlıyor arabasına, basıyor, gidiyor adamın evine. Orada içiyor, affedersiniz şey de yapıyor işte, takılıyor, eğleniyor falan filan. Sonucunda çok sarhoş oluyor. Çok sarhoş olunca ne yapıyoruz? Veya herhangi bir alkollü içki kullandığımızda araba sürmüyoruz. Met ne yapıyor? Atlıyor arabasını. Allah ne verdiyse evine doğru yola çıkıyor. Sonucunda arkadaşlar evine varıyor, akşam oluyor, haberleri açıyor, bir görüyor ki dün gitmiş bir tane yayaya çarpmış. Kendi yaptığı kazanın haberini yanlış anlamadıysak haberlerden öğreniyor. Tabii bizim Met delikanlı çocuk bunun üstüne vicdan yapıyor, canı sıkılıyor falan filan avukatlara bilmem nelere danışıyor ve YouTube'a bir video atıyor. Videonun başlığı I killed a man. Yani bir adamı öldürdüm. Sonuç olarak arkadaşlar Met'in mahkemesi hala devam ediyor. Minimum 6 sene yatarı var. Ben söylemesi ki zaten olayda öyle olacak büyük bir ihtimalle. 3. kanalımız Troll Station. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bir sanat galerisine gidiyorlar ve o sanat galerisini soyma şakası yapıyorlar. Ya arkadaşım içeride insanlar var. Dizide filmde izliyorsunuz, gaza geliyorsunuz ama gerçek hayatta o insanların alayı, panik oluyorlar. Sağ sola koşuşturuyorlar. Ağlayanlar, işeyenler, bilmem neler falanlar filanlar. Sonuç olarak polis geliyor ve bu şakanın bedelini Troll Station kanalına ödetiyor Ekip olunduğu gibi gözaltına alındı. Dördüncü kanalımız tam bir manyak Vitaly ZD TV En bilinen olaylarından bir tanesi 2014 yılı Dünya Kupası finallerinin ortasına Dalıp sahanın içinde koşturmasıydı E tabi NBA finalini de kaçırmıyor bu dostumuz NBA finalinde sahanın ortasına Atlayıveriyor üzerinde ise Tam olarak şu şey yazıyor Trump Sucks Yani arkadaşlar Vitaly'nin pek çok videosu Var burada anlatsak çok konuşuruz ancak Ben size bir tanesi seçtim o da şu ATM soyma şakası Büyük bir ihtimalle bu ATM'ler fake Ekibin olayı şu arkadaşlar yolun ortasına Yerleştirdikleri bir ATM'ye tekme tokatlı dalıyorlar sağ sola paralar kaçıyor insanların içinde sonra arabalarına atlayıp kaçıyorlar. Büyük bir ihtimalle videonun amacı bu durumu gören insanların nasıl tepki verecekleriydi ama daha çok bu durumu gören polisin nasıl tepki verdiğini öğrendiler. Yani görüntüler diyeyim de izliyorsunuz yani adamlar bir tank getirmemişler helikopterler operasyonlar polisler vırtlar zıtlar ama sonuçta şaka polis tarafından noktalandı. Beşinci kanalımız Ross Creations. Bu şakacı dostumuz da banka oturup gündüz gözü tatlı tatlı sohbet eden iki tane polisler ...arka gidip darlamaya başlıyor. Ya arkadaşım git hani adamların işi var orada. Oturuyorlar. Belki çekirdek çitliyor. Belki çay içiyor. Orada gidiyorsun bir laf ediyorsun. En sonunda ne oluyor? Adamlar seni... ...senin kameranın önünde yere veriyorlar. Sonuçta sen de gözaltına alındın. O hapishane demirliklerini bir gördün. Ve böylece arkadaşlar bir web tekno içeriğimizin... ...daha sonuna gelmiş olduk. Ben şunu çok merak ediyorum. Diyelim bir YouTube kanalınız var. Dünyaca ünlüsünüz. 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon izleniyorsunuz. Bu tarz bir şaka videosu yani böyle rahatsız edici... ...ve insanları uğraştıracak bir şaka videosu çekmeyi tercih eder miydiniz? Anketimiz hemen şurada. cevaplarınızı bekliyorum. Ayrıca en çılgın kanal sizce hangisi? Onu da yorum bölümünden duymak istiyorum. E artık videomuzu kapatalım, videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şey bize yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca ortadaki bağlantısından da kanalımıza abone olabilir.